Bir başka soru, hastanın hipomani dönemi çevredekiler tarafından mutlaka fark edilir mi? Çevrenin fark etmediği hipomanik dönem olabilir mi? Evet, e, e, çevrenin fark etmediği bir hipomanik dönem e, olabilir. Yani hipomani genellikle bir miktar neşe, canlılık, hareketlilikle seyrettiği için e, bunu çevre yani çok bariz hale gelmedikçe bir hastalık dönemi gibi algılamayıp yani işte bugünlerde Ayşe, bugünlerde Hasan çok hareketli, canlı, enerjik, üretken şeklinde de algılayabilir. Ancak daha önce benzeri ataklar geçirmişse ve bunlar aile tarafından hastalık gibi hastalık olduğu doktorların verdiği bilgilerle ortaya çıkmışsa Çevre bu konuda daha duyarlı olabilir. Aksi takdirde bilakis bir miktar üretkenliği artır, artmış gibi gözüküp bunun çok sağlıklı bir dönem olduğu gibi bir izlenimle hareket edebilir insanlar. Tabi bu da hasta ve çevresi için sağlıksız sonuçların doğmasına neden olabilir. Mesela ne olabilir? Çok para harcama nedeniyle büyük kayıplara uğrayabilir. Mesela ne olabilir? Olmadık kişilere ilanı aşk edebilir. Sonra devamında istemediği ilişkilerle hayatını sürdürmek zorunda kalabilir. Mesela ne olabilir? Evliyken evlilik dışı ilişkilere girebilir. Böyle uzatabiliriz listeyi. Mesela kendi e, belli bir işi varken o işin sınırlarını aşan e, başka iş yatırımlarına girişebilir ve iflas edebilir. Tüm bunlar e, hipomani tanımamız açısından önemli konulardır. Dolayısıyla bipolar bozukluğu olan hastaların aileleri mutlaka hipomani ve diğer psikiyatrik sonuçlar ve görünümler konusunda yeterli bilgilenmeye sahip olmalılar. Bu konuda ayrıntılı bilgi almak isteyenler bizim web sitemizde yani HalukSavaş.com.tr'deki hastalıklar bölümüne, oradaki bipolar bozukluk bölümüne bakabilirler. Yine bipolar bozukluğu olan hastalarımızla yaptığımız Görüşme notlarını izleyebilirler. Hasta görüşme notları da web sitemizde yayınlanıyor. Orada hastaların ne tür davranışlar sergileyebildiği bizzat somut örneklerle de geçiyor. Bir diğer soru.